Herkese Yeni Müdüren Selam Hükümet Arkadaşlar Ben Muhammed hoş geldiniz Bu Kansak Hükümet Arkadaşlar Sıfır Bu Hesap İçin Bu Hesabı 10.000 oh Kupaya Falan Getirmeye Çalışacağız Hemen İsterseniz Geçelim Arkadaşlar bu Yeni Hükümet Arkadaşlar Sıfırdan Bir Hesap Açıp Bakalım Para Yatırmadan Nereden Kadar Getirebileceğimizi Test edeceğiz Arkadaşlar Hemen Başlayalım <gülüyor> boş mu Lan Bunlar? Bota Benziyor Lan Dur, DUR DUR DUR DUR DUR Reis bi beklesene sen Atlayamadım beeeen Biraz bot hareketi yaptım ama Bak wifi Niye bana yedin On onu bırak. Bakın Wi-Fi sorunu var ya. Evet, yine bir Wi-Fi sorunumuz var arkadaşlar. Her zamanki gibi olmazsa olmazımız bir Wi-Fi sorunu. Hep adamlara vururken bir Wi-Fi sorunu. Bakın. Yine geldi. Bak, yine geldi abi bak. Bak işte ben ben sinir olmuyorum mesela video çekerken böyle. Lan dur oğlum adamlara daha nasıl verenemeliyiz bak. Benim wife'im güzel olsa var ya evet, bak dururum. <gülüyor> Gidin haa. Ha. dikkat edin. Haydi. Bak ya. Bak ya. Bak yine bak. Ben buraya nasıl oynuyor ben oyun yaparım buraya gelmiyor bunlar ne de olsa Bizim adam benim, bizim adam Allah karesiz seni. Gel aslanım. Almadan olmaz. Şimdi geri gidiyorum. Adam ya, bizim Tomar 153 oynuyor. Güzeeennnn Hadi bakalım reis Adını tır yaptım arkadaşlar Reza ya bana mı sonradan değişeceğiz Bir anda kendi kendine bir baktık tır olmuş Evet ilk kutumuzu açıyoruz Bir karakter yansın hocam Göşturalım manalarını Açtık Allah seni davul etsin diyoruz ve Devam ediyoruz Allah seni davul etsin aslanım be. Aslanım biliyoruz Hadi bakalım merhaba aşağıya bakalım neler olucuuz <gülüyor> Sıfırdan benze başını nasıl ona bakıyoruz erken hemen girdik bakalım Macamızı olucak hemen oluca maçamıza girdik Yargımızı dağıtmaya gidiyoruz ulan Bezecekse durduramaz olum tutmayın lan beni Oğlum çok Bu arkadaşlar yarım Güzelim <gülüyor> bana geliyor Efsane videolar gelecek bundan Bon. Lan oğlum sen kime şekil şükür yapıyorsun oğlum? Bak lan oğlum el gel lan buraya Aklını ha. adam mal değil de Adam ben Aa ben durdum aa hareket edemem sonunda güzel Ağlayabilirsiniz Gum, ulan ben bastım o üstü. Ben... Abi bu kadar olmaz ama. Ben basmıştım o üstü. Abi bilirsiniz. Haydi bakalım, babiyle geldi. Çek tutsun altı şöyle Şeyle geriye gitmişti. Ben hak edemiyorum. Olamaz. Ya baga girmesene bir adam. Baga girme. edemedim. Allah bizim adam var ya taşıyor. Aldım <gülüyor> ben. Puh. Maç bizde. Yine Wi-Fi Baba ilerledi kupasını kastı Kim açtı 2B Kim açtı 2 Neler oluyordu? İşte bu ooo Veee lan... oh, Karakter geldi Nasıl karakter geldi lan oğlum bu ne? Oooo oh, karakter çıktı Lan oğlum niye vermiyor? Mitha'nın güç puanı ne? <gülüyor> Baba yargısını dağıttı. şöyle bir basalım ya. Gelelim bakalım Mitha'yla. Bu sefer ne olacaktı? Baba ergesine yüğünü de atacaktı. Let's go man. Hadi bakalım ha. Tııııır koca bir tır geliyordu El kapattı bir Türk geldi Yiğit Pro bir Videomu izleyen like atmayı unutma kankam Üstüme lise ama yine de değilim Adam ben yoo Adam ben yoo Al bakalım kutsunu Ölecen <gülüyor> <Geldin> lan Kamii <gülüyor> Ne oldu lan? ya Oya bunlara vursun, burada <gülüyor> vuralım. Ne aldı lan gami? <gülüyor> Tut bakalım lan şunu sana. Bana vurma lan! Bak yine hareket edemiyorum ha. Övvetsin mutlu zeki. Ağlayabilirsiniz. Hadi bakayım. Ben öldüm. Ölmedik lan. Git pro. Bey diyor like at bak akper'i tek hamza lan abi. Aşağıdan ona da tutma atsene. Malfem gitti çok güzel ne baba. Baba yine yargı dağıttı Yine yargı da atıyoruz işte bu oğlum işte bu herkes gerçek pro'yu göreceği. Çok enerjiz hocam bugün. Ne enerjiz. Oy git adamsın oğlum lan. Ben harbiden varsın git. Git ben harbiyordum. Kalen çok gaza geldi. <gülüyor> Baba ile takımı taşıdı İş yerine Armin alıyor. Baba argesini de atıyor. Hadi bakayım. Bir kutu daha var aslında. Açıyoruz kutumuzu. Bir karakter yine vermedi. Mal mısın oyun? Başkına hemen 2'nin seviyeye basarı. 3'nin seviyor şenemiz oldu ben bunu seçelim. Birazdan hesaplaşmayı açacağız ama hesaplaşmadan oynayacağız. Hemen oyuna diyelim ve maçımıza geçelim arkadaşlar. O oh, bağırmaktan başım ağrım. Hadi bakalım let's go. Bakalım babam nasıl yargısını dağıtıcı. Bu sefer bu Bunlar bolca benziyor ama. Botol Bunlar arkadaşlar bot olmayan bot Bot olmayan bot arkadaşlar Kremi <gülüyor> öyle mi belge duymuşsunuzdur Öldüm Bot olmayan botlar bizi alacak. Oğlum bot olmayan botlar falan <gülüyor> Geldi koymuş, Poco'nun akılını aldı rastlanım beee <gülüyor> Öldüm benden kesin wifi gitti çünkü Baba Alpi senin dağıtıyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu kılıklı çeken aslında, Baba yargısını dağıtıyor <gülüyor> Güzel bir <olur>, bin gelecek <gülüyor> Baba yargı dağıtıyor 40 canlı Hadi bakalım. Let's go. Aşağı doğru lan. Ondaki olmuş babanın yanında zaymış. Uza! Reis! Harikasını dağıtır. Hadi bakalım. Let's go. Biz açtık bir karakter hocam. Boko geldi. Boko geldi. Hadi <gülüyor> bakayım. İkinci karakterimiz Poco üçüncü karakterimiz Poco hesablaşmayı da açalım Neyse arkadaşlar bu videomuz videomuzdaki fakat orasın Diğerlerim benimimize hesablaşmak amaçlar atacağız Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay